Pek yolu güzergahının önemli bir merkezi Farab, 8. yüzyılda İslam medeniyetiyle şereflenmişti bu coğrafya. Ali Farabi'nin memleketi ve Harcimşehlar devletine bağlı önemli bir bölgeydi. Arslan Baba'nın hemen türbesinin yanı başındaki tarihi şehir kalıntısı, Farab şehri. Cengiz Han tarafından yek ile yeksan edildiği bir bölge. Cengiz Han burayı yakıp yıkar. Burada taş üzerinde taş kalmaz. Depremler de yıkmıştır burayı han' Çinggishan yani Ticaret amacıyla 5 500 deli kirvan kirvanı gönderiyor ama gayırhan o, o tüm kirivanı soyup yani insanları tüm, tümünü öldürüp o kirrmasel kendini alıyor o da Çinggishan yani çok sinirleniyor. ve Muhammed Huarizmşak'ı da aynı e, bir kervan sarayı gönderiyor. Muhammed Huarizmşak da on, onları tüm e, soyup kendini alıp e, tüm içindeki insanlara öldürüyor. Ondan sonra Cengiz Han burada ordu göç, e, gönderiyor. Cengiz Han yek ile yekisan etmiştir burayı. Yakmıştır bu tarihi şehri. Ve şurada insan kemikleri, yanmış binalar. Kemikler ve müthiş bir mücadele savaşın yapıldığı alan, kemiklerin olduğu yer, vahşetin, dehşetin boyutunu gösteriyor. An outstanding and scientific scientist. I think you already informed about yeah, this. I yes. Think. Okay. The total the area consists of uh, the total area is about 20 hectares. It occupies 20 hectares. Görünce e, Asra ayıtı yerlere on yiyeceğiz. Yani şunlar orijinal mi tamam evet, ayrıca. Üstü sadece yani Şurası orijinal Şu an Kalenin içerisindeki büyük mesciddeyiz. Gördüğümüz gibi bu alanın tümü mescid, cami, otrar, Farab camisi ve duvarlarının bir kısmı orijinal. Otrar şehrinin ilk mezclerinden camilerinden birisi. Orjinal sütun duvarları, caminin orjinal duvarları. Uh, elements of this, the top of a mosque, uh, kubba and other facet elements are located in our museum nowadays. We are keeping this. And here you can see that after reconstruction the columns, inside columns of the mosque. It showed the Moscow so Otrar kentinde caminin yıkık caminin hemen yanı başında Arapça üzerinde yazıların bulunduğu bir taş ve kitabe. Otrar'da Gerçekten duygulanmama gelde değil, İnsan kemikleriyle dolu kale kalıntısı, yerle bir edilmiş, yakılmış, yıkılmış mescidin o harabeleri. Timur Han'ın 1405 yılında vefat ettiği saray hemen ileride. Tarihi Otrar şehrindeki mimariyi de bu tarihi ev kalıntılarından anlayıp görebiliyoruz. 12. yüzyıldan kalan ev kalıntıları ve ev temelleri Otrar'da